Tornavidalı programlar. Hayallerle başladığımız mesleklerimizde her gün yeni öğrenmeler, farklı sessizlikler yaşıyoruz. Okula ilk geldiğim gün evet dedim, şu an hayallerimi yaşayacağım. Ama öğretmen odasına çıktım ki durum pek de benim toz pembe hayallerimden ibaret değilmiş. Öğretmenliğe başladığım ilk gün tüm öğretmenlerle tanışıyorum. Bu sırada öğretmenlerden biri daha adımı sormadan ''Hocam hoş geldin. Bizim de tahtalarda şöyle şöyle sorunlar var. Bir de Atak diye bir program var. Onda da böyle böyle sıkıntı yaşıyoruz. Sen halledersin.'' dedi. O zaman anladım ki gerçekten bilgisayar öğretmeni denilince akla hep eksik işler geliyormuş. Benim abartıyorlar gözüyle baktığım meslek büyüklerim çok da haklıymış. Peki ya sonra? Düşen tahta tamiratı, düşen kornişler, kalorifer suyunun boşaltılması, ceplerde tornavida, ellerde bilgisayar. Bunun yanında öğrencilerimi ilk hafta bilim bulması ve hocam biz program ve Arduino ile ilgileniyoruz demeleri ile de şu an mesleğimin ikinci yılında Sıfırdan başlamış biri olarak iki yıl içerisinde o kocaman yürekli iki öğrencimden aldığım destek ile programlama ve Arduino'da büyük gelişimler göstererek projeler ve seminerlerde kısa zamanda yer almaya başlamış oldum. Neredeyse her gün farklı olumsuzluklarla karşılaştığımız, meslektaşlarımız tarafından bile teknik eleman gözüyle bakıldığımız durumlar bir hayli fazla. Ama bir bireyin hayatına dokunmak, Haylaz dediğimiz öğrencilerin bile ilgisini çekmek, yeni atılımlar yaptığımız görmek, tüm kötü durumları unutmak, öğrencilerimize sımsıkıya sarılmak, işte bugün her şeye rağmen iyi ki öğretmenim diyebilmek.